şehir hiç durmuyor. Hep hareket halinde. Evet, senin şehrin. Artık eskisi gibi gelmiyor mu? Ne havası, ne suyu, ne toprağı. Kirleniyor mu, trafik mi çok? Yapacak bir şey yok mu? Tabii ki var. Hem de hiç vakit kaybetmeden, senin, benim, hepimizin yapacak çok şey var. karbon emisyonu için bugün yola çıkıyor. Bu şehrin yolları, sokakları, parkları, mahalleleri senin adımlarını bekliyor. Yürü, koş, bisiklete bin. Otobüse, vapura, treni, tramvaya, metroya. Çünkü bu senin şehrin. Bizim şehrimiz. Hepimizin. Sıfır emisyonlu hareketlilik için, kentler harekete geçiyor. Sen de kalk ve harekete geç.